Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 2020'de siz sevgili akrepleri neler bekliyor? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. E, biliyorsunuz e, özellikle yıllık yorumları yaparken Jüpiter'in hareketlerinden bahsediyoruz. Çünkü Jüpiter bir burçta ortalama bir sene kalıyor ve bir sene boyunca Jüpiter'in şanslı etkilerini o ev alanlarında hissediyoruz. 2019 Aralık tarihi itibariyle de Jüpiter e, Oğlak Burcu'na geçiş yaptı. E, bu kapsamda özellikle e, geçtiğimiz yıl yani 2019 yıl boyunca Jüpiter'in yay transitinden e, yararlanabildiğimiz kadar yararlandık. Özellikle siz sevgili akrepler maddi durumunuzda biraz daha iyicilik koşullara ulaştınız. E, bu bağlamda özellikle 2017 yılından beri yaşamış olduğunuz sıkıntılara son bulduğunu düşünüyorum. Ancak e, Balık Burcu'nda bulunan Neptün 2019 yılı boyunca sık sık Jüpiter'e sert görünüm yaptığı için e, bunun e, şans olup olmadığını veya ne derece e, doğru olup olmadığını çok da fazla tayin edemediniz. Çünkü e, Neptün burada işleri biraz bulanıklaştırdı. Biraz karıştırdı. Ee, ne istediğimizi e, ve Emeklerimizin karşılığında neyi hak ettiğimizi sorgulama noktasında bazen çok abartılı tutumlar, bazen çok melankolik tutumlar içerisinde bulunabildik. Bu anlamda her ne kadar geçmişe nazaran maddi durumumuz ve özgüven, özdeğerle alakalı kavramlarımız iyileşmiş olsa da tam olarak istediğimiz noktada olmayabiliriz 2020 başlangıcında. Bu sene ise Jüpiter-Oğlak Burcu'nda transite başlayacak ve artık ikinci evinizi terk edip 3. evinize yerleşecek. Jüpiter aslında Oğlak Burcu'nda çok da yararlı bir konumda değildir, düşük konumda. Ancak yine de Oğlak Burcu'nda bulunan zorlu gezegenlerin yanında Jüpiter geldiği için etkiyi yumuşatacak ve bu alanda özellikle biraz rahatlamamızı sağlayacaktır. Geçtiğimiz yıllarda iletişim problemleri, yakın çevre, kardeşler, kuzenler, belki trafik kazaları, belki ufak kazalar gibi konularla alakalı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Eğitim hayatınızla ilgili sıkıntılarla yüzleşmiş olabilirsiniz. Bu sene itibariyle bu anlamda hala sıkıntılı süreçler devam etse de Jüpiter'in iyice etkilerini hissediyor olacaksınız. Jüpiter'in Oğlak Burcu'na yani 3. evinize geçmesiyle beraber özellikle Seyahatleriniz artabilir, kısa mesafeli seyahatleriniz, yakın çevre ilişkilerinizde, kalabalıklarla daha çok vakit geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Kardeşlerinizle, yakınlarınızla ilişkilerinizde güzel zamanlar söz konusu olabilir veya onların hayatındaki güzel gelişmeler sizi daha mutlu ve daha huzurlu hissettirebilir. Özellikle güzel anlaşmalar yapabilirsiniz, birden fazla iş teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Teklifler anlamında, anlaşmalar ve sözleşmeler anlamında oldukça şanslı bir süreçtesiniz Jüpiter'in oğlak burcu transiti boyunca. Bu kapsamda özellikle size gelen teklifler kalıcılık vaat edebilir ki Satürn ve Plüto da burada bulunduğu için bu sene içerisinde gelen teklifler özellikle iletişim basın yayın medya alanında e, gelen tekliflerde e, şanslar e, söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra e, ailenizde yeni bireyler katılabilir. Yani e, aslında gerçek ailenizde ilanacak kardeş gibi gördüğünüz kişiler arasına yeni bireyler katılabilir ve çevreniz bir anda genişleyebilir. Toplantılar organizasyonlar, eğitimler e, ve sürekli olarak WhatsApp gruplarının aktif olması gibi bir durum Yaşayabilirsiniz 2020 boyunca. Çünkü iletişim oldukça aktif gözüküyor. Birçok akrep burcu e, araç satın alabilir ve seyahatlere çıkabilir bu anlamda. E, oldukça güzel ve keyifli zamanlar sizi bekleyecek e, bu anlamda 3. evinizde. Bunun sıra bir diğer önemli gündem ise Satürn'ün burç değiştirmesi. Satürn biliyorsunuz ki 2,5 senede bir burç değiştiriyor ve Satürn uzunca bir süredir oğlak burcunda, yönetici burcunda ve kova burcunda geçiş yapacak bu sene itibariyle. Satürn aslında kova burcunda da güçlü konumdadır. Klasik astrolojide kova ve oğlak burcu Satürn'ün e, paylaşmış olduğu burçlardandır. Ancak e, biliyorsunuz Satürn hangi burca geçiş yaparsa yapsın ki en güçlü olduğu burçlarda dahi bizi zorluyor ve e, temsil etmiş olduğu alanlarda daha çok emek, e, çaba ve ser, e, mesai sarf etmemizi istiyor. Bu bağlamda özellikle e, karmik etkileri de beraberinde getiriyor. Ancak e, bu sene e, Satürn kova'ya geçtikten sonra e, tekrar retro hareketine başlayacağı için yılı oğlak burcunda kapatacak. Yani biz satürn kova transitini sadece mart ila temmuz aralığında hissedeceğiz. Satürnün Kova Burcu transitinde bizlere neler, e, ne gibi yenilikler gelecek ve e, bu anlamda özellikle 2021 gündemine neler olacak? Bunlara bakacak olursa, Satürnün Kova Burcu transitiniz sevgili Akrepleri biraz e, fazla etkileyeceğini söyleyebilirim. Çünkü Satürn artık köşe evinizde hareket etmeye başlayacak. Biliyorsunuz Kova da sizin gibi sabit bir burç ve e, Satürn dördüncü evinizde hareket edecek Mart ile Temmuz aralığında. Burada özellikle ailevi problemler, bebeğinlerin problemleri, belki onların hayatında yaşanabilecek e, sıkıntılar ve onların sorumluluğunu üzerinize almanız gibi gündemler oluşabileceği gibi. Bunun yanı sıra evle alakalı, yatırımlarla alakalı e, sorunlar ortaya çıkabilir. Örnek veriyorum. Bir ev alırsınız. Evin bir, bir takım sıkıntıları çıkar ve onlarla uğra uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Ebeveynlerinizin sağlık sorunları olur. Onlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. E, burada e, ailevi problemlerle uğraşmak ve bir şekilde sorumluluk almak, bir şekilde zora girmek yani Sıkıya almak kendinizi gibi durumlar ortaya çıkacaktır. Bu aynı zamanda evlilik de olabilir. Çünkü evlenirsiniz ve evliliğinizin sorumluluğunu alırsınız. Eşinizin, ailenizin, yuvanızın sorumluluğunu alırsınız. Evliliği sürdürebilme becerisinin ve fedakarlığın sorumluluğunu alırsınız. Bu noktada birçok akrep evlenebilir bu sene içerisinde. Veya çocuk sahibi olursunuz. Bir çocuğun sorumluluğunu alırsınız gibi gibi konulardan biraz zorlanacağınız. Ancak bunların yaşanması gerekliyim noktasında da emin olduğumuz sınavlar ve imtihanlar e, söz konusu olacaktır. Dediğim gibi Mart Temmuz aralığında yaşadığınız olaylara şöyle bir bakın. 2021'in fragman nitelindedir. Yani o aralıklarda yaşamış olduğunuz sıkıntılar, sorunlar e, veya karşılaştığınız karmik etkiler yani kontrol dışı durumlar e, aslında 2021'in biraz olsun gündemini ve 2021'de neye emek vermeniz gerektiğini hangi konularda çabalamanız gerektiğini gösteren konular olacaktır. Bu yılın bir diğer önemli gündemi ise yaşayacağımız önemli retrolar. Biliyorsunuz Merkür sene boyunca farklı farklı burçlarda farklı farklı retrolar meydana getiriyor ancak Her sene gerçekleşmeyen ve gerçekleştiği zaman üzerimizde büyük izler bırakan iki tane retrodan bahsetmek istiyorum sizlere. 2019 yılı boyunca bu retroları deneyimlememiştik ancak 2018'de yaşamıştık. Şöyle bir 2018 yaz aylarına doğru bir geri dönüş yaparsanız özellikle Mars'ın retro olduğu süreçleri hatırlayabilirsiniz. Oldukça sıkıcı, oldukça e, kasvetli bir yaz geçirmiştik. Ve adım atmak noktasında, girişimler başlatmak noktasında e, biraz olsun e, yol kat edemedik. Bu noktada e, bu de gerçekleşecek olan Mars retrosunun aslında e, nasıl bir retro olacağını az çok kestirebilirsiniz. Ancak bu sene Mars Koç burcunda retro olacak Haziran ayından itibaren Koç burcuna giriş yapan Mars Eylül ile Kasım ayları arasında retro konumda olacak e, Mars'ın Koç burcunda olması Aslında güzel bir haber Çünkü yönetici gezegenin koç burcunun Mars Dolayısıyla Aslında e, Haziran ayından itibaren Eylül ayına kadarki süreçte haritalarımızdaki Koç burcunun temsil etmiş olduğu alanlarda yani sizin 6. evinizde Şanslar ve fırsatlar, girişimler sonuç verebilir. İş hayatınız, günlük işleriniz, sağlığınızla alakalı konular e, bu süreçte hızlanabilir. Özellikle bir iş arayan akrep burcuysanız iş başvuruları yapmak için oldukça uygun dönemdir. Şansınızı zorlayabilirsiniz. Rakiplerinizle mücadele edecek güç vardır. Bu noktada diğerlerinden e, öne sıyrılabilirsiniz. Bunun dışında e, 6. ev aynı zamanda günlük ve rutin işlerimizdir. Oldukça hareketli olacağınız birçok işinizi aynı anda çözeceğiniz ve e, hızlı bir şekilde işlerinizi tamamlayacağınız bir süreç olacaktır. Ancak bunun yanı sıra sağlık anlamında bir takım problemlerle yüzleşmeniz gerekebilir. Ufak tefek kazalara açık olabilirsiniz. Özellikle öfke veya sinir, stres gibi durumlardan dolayı sağlık problemleri yaşayabilir. Ancak bunların da çözümlerini kısa süre içerisinde bulabilirsiniz. Eylül ile Kasım aralığına geldiğimizde ise işlerde biraz durağanlık ortaya çıkıyor. Yani bu sürece kadar bu yöndeki girişimlerinizi tamamlamanız lazım. Eylül-Kasım aralığı ise... Günlük işlerinizi planlamak ne yaparız ne ederiz bunların değerlendirmelerini yapmak açısından uygun bir dönem olsa da yeni işler ve girişimler açısından çok da uygun tarihler değildir. Dolayısıyla Haziran ile Eylül aralığı veya Kasım ile aralık aralığı oldukça uygun olacaktır. 6. evde yeni iş başvuruları, günlük işlerinizi tamamlamak. Gerçekten yani hani normalde bir ayda yaptığınız işi bir hafta içerisinde yapabilirsiniz. O kadar hızlı olacaksınız. O kadar hareketli olacaksınız. Özellikle Haziran ayından itibaren spora başlamak için de oldukça uygun bir dönemdir. Oldukça motive olacağınız oldukça hırslı olacağınız ve rekabet enerjisiyle beraber özellikle karşılıklı yani nasıl diyeyim ikili spor dalları mı deniliyor ona? Ne diyorsun? Deniyor tam bilemiyorum ama. Yani rekabet ve heyecan adrenalin içeren spor dallarında bilhassa e, oldukça verimli olabilirsiniz. Evet bir diğer retro ise Venüs Retrosu. E, Venüs e, bu sene 13 Mayıs ile 25 Haziran aralığında İkizler Burcu'nda retro konumda olacak. Bu aslında 2012'nin yaz aylarında yaşamış olduğumuz Venüs Retrosu'na benzerlik gösteriyor. Şöyle bir 2012'ye doğru bir dönüş yaparsanız e, yaz aylarına doğru neler yaşamıştınız, nasıl geçmişti e, bunu hatırlarsanız. Bunun bir benzeri Benzeli olacak bu sene içerisinde ve İkizler Burcu'nda dediğim gibi sizin 8. evinizde. Şimdi 8. ev sevgili akrepler biraz sıkıntılı bir evdir. Çünkü gizli kalmış anılarımız, tabularımız, herkesten saklamış olduğumuz bilinçaltı yaralarımız. Bunun yanı sıra başkalarıyla paylaşımda bulunmuş olduğumuz her alan, ödemeler, borçlar, krediler, eşin maddi durumu, miras, nafaka, alacak verecek ve hukuksal konular gibi aslında insanlarla temas içinde olduğumuz ve kendi içimizde yaşamış olduğumuz birçok gizli ve sıkıntılı konu, zor konular 8. evre Dediğim gibi bu bağlamda özellikle 13 Mayıs ila 25 Haziran aralığında borç almayın, kefil olmayın e, ve ortaklaşa herhangi bir işe girişmeyin. E, bilinçaltı sorunlarınızı çözmek, e, tekrar nükseden sorunları çözmek, eşin maddi durumuyla alakalı neler yapılabileceğine bakmak açısından doğru bir süreç olacaktır. Ancak beklenen paralar gelmeyebilir, miras, nafaka gibi olaylar çözümlenmeyebilir, hukuksal süreçler uzayabilir, eşin maddi durumdan veya başkalarından beklenen maddi manevi ve kaynaklardan yana çok da beklentiler karşılanmayabilir. Bu nedenle bu tarih aralığında özellikle yeni bir girişim başlatmak ve bilhassa başkalarıyla ortaklaşa başlatmış olduğunuz projelerde bulunmak çok doğru olmayacaktır sevgili akrepler. Venüs aynı zamanda güzellik ve ikili ilişkilerle ilgili bir konudur. Dolayısıyla bu dönemde özellikle estetik operasyonlar, fiziksel görünümünüzde değişiklik yapacak ameliyatlar ile ilgili uygun tarihler değildir. Bu bahsetmiş olduğum tarihler ve bu süreçte özellikle eski eski aşkların, eski travmaların tekrar tekrar karşınıza doğrudan veya dolaylı olarak çıkması gibi durumlar söz konusu olabilir. Aman dikkat diyorum benzer travmaları tekrar yaşayabilirsiniz veya eskiden yaşamış olduğunuz olaylara benzer durumlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle dikkat bu noktada özellikle Yolda yürürken dahi dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum sevgili akrepler. E, Kötüyü ve olumsuz çağırmak istemiyorum. Ancak insanların bilinçaltı problemlerinin ve çok da karanlık olan yönlerinin ortaya çıkması açısından e, zorlu durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte özellikle güvenmediğiniz kimsenin yanında çok fazla bulunmayın lütfen. Ve Bu ikili ilişkiler e, konusu olduğunda. Bu süreçte karşınıza çıkacak kişiler çok da fazla güven vermeyebilir. Eğer bunlar hakkında bir karar verecekseniz de lütfen Haziran sonu itibariyle bir karar verin derim. Ve retroları da tamamladığımıza göre sıra geldi tutulmalara. Tutulmalar aslında senenin en önemli gündemleri. Çünkü tutulmalarla beraber hayatımızda yeni gelişmeler cereyan ediyor. Ve aslında ay düğümleri tutulmalar kanalıyla bize yaşam amacımızı ve kadersel yolculuğumuzu hatırlatıyor. Dolayısıyla tutulmalar oldukça önem arz ediyor sene içerisinde. Şimdi hızlıca bu sene yaşayacağımız tutulmalara bakalım. Ve akabinde önemli tarihleri de belirterek videoyu tamamlayalım. Bu sene 5 Mayıs tarihi itibariyle ay düğümlerinin aks değiştirmesiyle beraber özellikle hem yengeç ve oğlak aksında hem de aynı zamanda ikizler ve yay aksında tutulmalar yaşayacağız. Dolayısıyla çifte kadersel etkinin olduğu bir sene diyebilirim. Bu kapsamda bir yandan 2019'un hesabını görürken bir yandan da yeni gündemlere başlayacağız. Yani hayatımızda yeni bir takım kadersel döngüler içerisine gireceğiz. 10 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nda bir ay tutulması var. Bu ay tutulması özellikle 2019 gündeminin kapanışını temsil ediyor. Bu tutulma sizin 9. evinizde meydana geliyor sevgili akrepler. Dolayısıyla... Özellikle yurt dışı ile alakalı eğitimlerinizle alakalı bir kapanış noktasına geldiğinizi göstermekte. Yani eğitim devam eden bir akrep burcuysanız veya yurt dışı ile alakalı gündemleriniz varsa artık bunlar bir neticeye bağlanıyor demektir. 9. ev aynı zamanda yaşam yolculuğumuz ve hayat görüşümüzü temsil eder. Bu kapsamda yaşayacağımız kadersel olayların artık hayata bakış açımızı, yaşam görüşümüzü değiştireceğini de göstermekte. Yani duygusal bir kopuş, duygusal bir Başlangıç yaşayacağız demektir bu anlamda. Özellikle uzaklardan gelen haberler, eğitimle alakalı durumlar, kendinize katmış olduğunuz değerle alakalı bir sorgulama yapacağınız bir süreç olacak. Özellikle 10 Ocak tarihi civarı. 5 Haziran tarihine geldiğimizde ise Yay burcunda bir ay tutulması meydana geliyor. Bu ay tutulması Yay ve İkizler aksının ilk tutulması ve sizin ikinci evinizi aktive ediyor. Yani Yıl boyunca artık 2. ve 8. eviniz aktive olmaya başlıyor sevgili akrepler. Bu da parasal gündemin ön plana çıkacağını göstermekte paylaşımların, ödemelerin, bütçe dengesinin ve harcamaların bu gibi konuların ön plana çıkacağı ve bu alan alanda özellikle kadersel bir takım durumlar yaşayacağınızı gösteriyor. 5 Haziran tarihinde meydana gelen ay tutulması ile beraber özellikle gelirleriniz, kişisel gelirleriniz, kazanımlarınız, maddi manevi kaynaklarınızla alakalı bir sonlanma aşamasına geleceksiniz. Belki işinize son vereceksiniz, belki bir iş değişikliği yapacaksınız, belki ek bir geliriniz varsa buna son vereceksiniz veya mevcut işinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Gelir kaynaklarınızı değiştirmek ve güncellemek isteyebilirsiniz. Bunun yanı sıra kendinize vermiş olduğunuz değer, öz saygı ve öz değerle alakalı artık daha çok kendinize yatırım yapmanız gerektiğini fark edebilirsiniz ve bu noktada özellikle kişisel yatırımlar ve harcamalarda yapabilirsiniz. Dolayısıyla artık bütçe dengenizin ön plana çıkacağı ve harcamalarınızın, ödemelerinizin, alacaklarınızın vurgulanacağı bir tutulma deneyimleyeceksiniz sevgili akrepler. 21 Haziran tarihine geldiğimizde ise Yengeç Burcu'nun son güneş tutulmasını yaşıyoruz. Yengeç Burcu'nda meydana gelen bu güneş tutulması ile beraber özellikle 9. evinizle alakalı yeni bir gündemin ortaya çıkması söz konusu olacak. Ocak ayında bir takım şeylerden vazgeçmiştiniz ve bazı alanlarda sonlanmalar yaşamıştınız ve Haziran ayı itibariyle artık belki yeni bir seyahat, yeni bir eğitim ee, belki bir yurt dışı e, seyahati veya bir yurt dışı eğitimi, belki de yurt dışına taşınma ile alakalı gündemler, uzaklarda olan kişilerle ilgili e, yeni gelişen durumlar. Veya vizyonunuzu genişletecek yeni kişilerle tanışma gibi gündemler ortaya çıkabilir. Özellikle 21 Haziran civarında tanışacağınız kişiler sizin hayatınıza büyük bir dönüşüm, büyük bir yeni başlangıç gerçekleştirebilir. Bu kapsamda bilhassa sizden farklı kültürde veya sizden farklı coğrafyada yetişmiş kişilerle kuracağınız kontaklar bu tarih itibariyle önem arz etmekte. 5 Temmuz tarihine geldiğimizde ise Oğlak burcunda bir ay tutulması yaşıyoruz. 5 Temmuz tarihinde yaşayacağımız bu ay tutulması da aslında Oğlak Burcu'nda gördüğümüz son tutulma olacak. Ve artık 5 Temmuz tarihi itibariyle Oğlak ve Yengeç Aksın'ın tutulmalarını uğurluyor olacağız sevgili akrepler. Oğlak Burcu'nda meydana gelen bu tutulma sizin 3. evinizi etkileyecek. Dolayısıyla özellikle 2019 senesinin başlangıcından itibaren yaşamış olduğunuz iletişim problemleri, yakın çevre ilişkilerindeki kopuşlar, e, Araba araçlarla ilgili sıkıntılar, e, belki sözleşmeler, anlaşmalar, imzalarla ilgili aksaklıklar, en yakınlarınızın, belki kardeşlerinizin, belki kuzenlerinizin, belki kardeş gibi gördüğünüz ve sık görüştüğünüz kişilerin e, sizi anlamayışı ve bir şekilde aynı e, pencereden bakamayışınız hayata ve bu kapsamda özellikle duymuş olduğunuz rahatsızlık ve insanlara kendiniz anlatmaya çalışırken. Harcadığınız çaba ve efor artık 5 Temmuz tarihi itibariyle sonlanacak. Yani bu anlamda artık son bir olay yaşayacaksınız ve yakın çevre ilişkilerinizi bu kapsamda düzenleyeceksiniz. Belki de Çevrenizde size hitap etmeyen, sizi geliştirmeyen, sizi geride tutan bir takım kişiler vardı. Artık bunlarla olan ilişkileriniz güncellenecek. Belki de e, aracınızı elden çıkarmanız gerekiyordu. Çünkü aracınız size sürekli olarak sıkıntı çıkaracaktı. Bunu yapacaksınız. Belki çıktığınız seyahatlerde tanıştığınız insanlar sizi farklı şekilde yönlendirecekti. Bu kapsamda bir değerlendirme yapacaksınız. Belki ise e, özellikle son dakika iptal olan veya bir şekilde anlaşamadığınız sözleşmeler ve anlaşmalarınız size fayda sağlamayacaktı ve artık bununla alakalı son bir döneme çekileceksiniz sevgili akrepler dolayısıyla özellikle iletişim problemlerinin sonuncusunu 5 Temmuz tarihi itibariyle yaşayacak ve bu kapsamda kendinizle alakalı bir takım kararlar vereceksiniz kendimi nasıl ifade edebilirim bu konuda ne gibi destekler alabilirim veya çevremde kimler olmalı kimlerle kontak halinde olmalıyım bu soruların cevabını bulacağınız bir tutulma olacak 5 Temmuz tarihindeki tutulma 30 Kasım tarihine geldiğimizde ise ikizler burcunda bir ay tutulması meydana geliyor. Bu da ikizler burcunda gerçekleşen ilk tutulma olacak. Ee, bu tutulmayla beraber Özellikle bir borcun sonuna gelebilirsiniz. Yani bir kredi ödemeniz vardır. Bunun sonuna gelebilirsiniz. Zor bir meselenin sonuna gelebilirsiniz artık. Size yük olan, belki maddi veya manevi olarak sorumluluğunu taşıdığınız kişilerle alakalı bir sonlanma olabilir. Belki bir hukuksal süreç yani miras, nafaka alacak, verecek davası gibi bir konu sonuç verebilir. Veya ekstra kazançlarınız varsa veya eşinizin maddi durumuyla alakalı gündemler varsa yine 30 Kasım tarihinde meydana gelen tutulmayla beraber sonuç verebilir. Bunlar biraz duygusal e, krizlere de ulaşabilir. Çünkü 8. evinizde meydana gelen ay tutulması aynı zamanda duygusal olarak çok yoğun hisler içerisinde olacağınızı gösteriyor. Belki e, geçmişteki travmaları size hatırlatacak e, bir takım olgular deneyimleyebilirsiniz bu süreçte. Maddi konularda olabilir. E, sorumluluklarla alakalı olabilir. Eskiden beridir süre gelen e, travmalar ve bilinçaltı problemler olabilir. Ancak bunları tekrar deşerek bu ay tutulması bir çözüm yolu bulmanızı ve buradan çıkış sağlamanızı e, kolaylaştıracak. E, tabii ki yaşarken çok fazla kolay olmayabilir. Çünkü e, duygularınız ve mantığınız karşı karşıya ve 8. eviniz gibi önemli bir evde konumlanıyor. E, burada biraz zorlayıcı geçebilir bu ay tutulması özellikle. Çünkü biraz kriz de çıkartabilir size. Yani e, 8. ev aynı zamanda krizlerin evidir. Belki bir yakınınızın gerçek manada veya hani dolaylı olarak hayatınızdan gidişi de sizi sarsabilir. Bu kapsamda özellikle birçok alana hitap eden bir evdir. Yani sorumluluklar, fedakarlıklar, paylaşımlar, geçmiş travmalar ve krizler sizin özellikle... 2021 itibariyle farklı bir bakış açınıza, bakış açısına sahip olmanız açısından sizi biraz duygusal anlamda zorlayacak sevgili akrepler. 14 Aralık tarihine geldiğimizde ise yay burcunda bir güneş tutulması var. Yay burcunda meydana gelen bu güneş tutulması ile beraber maddi anlamda büyük ve yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. 2021'i e etkileyecek bir başlangıç bu esasında. Belki gelirleriniz birden artabilir. Ee, belki çok büyük bir harcama yapabilirsiniz. Sizin için önemli olan bir yeniliktir bu. Belki ee, iş değişikliği yapabilirsiniz veya ek bir gelir elde etme imkanı yakalayabilirsiniz. Yani gelirlerinizi ve özgüveninizi artıracak büyük ve köklü bir başlangıcı temsil ediyor yay burcuna meydana gelen güneş tutulması. Dolayısıyla aslında güzel başlangıçlarla yılı kapatacağız. Ee, bu tutulma oldukça güzel etkiler getirecek size. Ee, büyük kazanımlar ve kazançlar da getirebilir. Bu noktada özellikle Aralık ayı civarında e, size gelen iş teklifleri ya veya yapmayı düşündüğünüz iş değişiklikleri e, fayda ve kazanç sağlayabilir. Bunu, bu tarihleri e, bu açıdan değerlendirebilirsiniz sevgili akrepler. Evet e, tutulmalar bu şekildeydi. Oldukça detaylandırmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur son olarak size birkaç önemli tarihten bahsetmek istiyorum ve daha sonra yıllık yorumları kapatacağız arkadaşlar. Her sene tabii ki astrolojik açıdan önemli birçok tarih var ancak şöyle 2020 uzaktan baktığımız zaman dikkatimizi çeken birkaç tarihten bahsetmek istiyorum. Bunlar kalıcı ve köklü yeniliklerin yaşanabileceği ve hayatımızda kırılma noktalarını oluşturabilecek tarihlerdir. Evet ilk olarak 12 Ocak ve 13 Ocak günlerine değinmek istiyorum. 12 Ocak günü satürn Plüto e kavuşumu var. Bu oldukça e, önemli bir etkileşim esasında. Bilhassa yönetimler, devletler açısından etkili olurken bireysel haritalarımızda da Oğlak Burcu'nun temsil etmiş olduğu alanlarda köklü kalıcı bizi biraz zorlayan ancak yine de e, yaşamamız gereken bir yeniliği sembolize ediyor esasında. Bu sizin üçüncü evinizde meydana gelecek sevgili akrepler. Bu da belki bir çevre ilişkisinin değişmesi yani bir taşınma, kardeşlerle aranızdaki önemli bir diyalog, belki onlarla aranızın açılması, belki çevrenizin tamamen değişmesi, belki çok önemli bir anlaşmaya veya sözleşmeye imza atmanız gibi konuları kapsayabilir. 13 Ocak tarihinde ise bu kavuşuma Güneş ve Merkür de eşlik ediyor. Dolayısıyla çok önemli bir yeni başlangıç, hayat ilişkisi, İdeallerinizi değiştirecek ve e, aslında sıfırdan bir başlangıç aynı zamanda. Yani dediğim gibi belki çok önemli bir sözleşme imza atacaksınız. Belki e, çok önemli bir e, iletişim sorunu yaşayarak yakın çevre ilişkileriniz e, kökten değişecek. Belki kardeşlerinizle aranıza mesafe girecek. Bilemiyorum konunun kapsamında. Belki çok önemli bir eğitime başlayacaksınız veya bir işe başlayacaksınız. Bu anlamda. Sizin hayatınızda kalıcı ve köklü bir yenilik yaşanacak 3. evde özellikle. 5 Mayıs tarihine geldiğimizde ise ay düğümleri aks değiştiriyor. Aslında videonun birkaç yerinde bahsettim bundan. Bir süredir yengeç ve oğlak aksında bulunan kuzey ve güney ay düğümleri 5 Mayıs tarihi itibariyle ikizler ve yay aksına geçecek. Bu da artık gündeminizin parasal konular, kaynaklar, başkalarıyla paylaşmış olduğunuz sorumluluklar noktasına geçecek geleceğini göstermekte. Dolayısıyla 5 Mayıs tarihinden itibaren gündeminiz daha ziyade bu konular olacaktır. 2 Temmuz tarihine geldiğimizde ise Plüton-Satürn kavuşumuna Jüpiter de ediyor. 3. evinizde bu da özellikle çok şanslı ve fırsatlı anlaşmaları getirebilir hayatınıza. Ee, belki bir araç satın alabilirsiniz. Belki bir anlaşma imzalayabilirsiniz. İletişim, basın, yayın anlamında özellikle. Güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ee, önemli bir teknolojik alet alabilirsiniz hayatınızda. Ee, ancak her ne yapıyorsanız 2 Temmuz civarında yine kalıcı ve köklü aynı zamanda şanslı ve fırsatlı yenilikler olacaktır. Belki de e, bir eğitime başlayacaksınız bu esnada. Ve son olarak 21 Aralık tarihine geldiğimizde ise Satürn-Jüpiter kavuşumunu görüyoruz. Yine Oğlak Burcu'nda meydana gelecek bu kavuşum. Bu da e, özellikle e, gerçekten hayata bakışınızı, zihinsel yapınızı, düşünme biçiminizi, e, eğitimle alakalı konuları komple değiştirecek. Şanslı, fırsatlı, belki çok güzel bir eğitime başlayacaksınız. Dediğim gibi e, belki... E, İletişim alanında bir iş yapacaksınız ve iletişim yeteneklerinizi kullanarak büyük şanslar elde edebilirsiniz. Bir seyahatle beraber büyük bir şans elde edebilirsiniz ve belki de kardeşleriniz yakın çevre ilişkilerinizle alakalı güzel e, deneyimler yaşayabilirsiniz. Yani onların hayatında yaşanacak e, güzel kalıcı değişimler sizi pozitif yönde etkileyebilir ve e, oldukça iletişimin yoğun olacağı ve bu anlamda özellikle çevre ilişkilerinizin ve e, insanlarla kurmuş olduğunuz diyalogun size getirisini alabilirsiniz. Olacağınız bir tarih olacak 21 Aralık tarihi. Evet bahsetmek istediğim önemli tarihler bunlardı. Bu tarihler civarında yaşanan olayları şöyle bir gözlemleyin bakalım. Eğer gerçekten bahsetmiş olduğum şekilde şeyler yaşarsanız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Bana desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız ve e, videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. 2020'den beklentileriniz ve 2020'de yaşadıklarınızı lütfen yorumlarda paylaşın. Danışmanlık almak isteyenler evrenselkadimbilgiyet.gmail.com adresine e-posta gönderebileceği gibi Instagram'dan beni opikusastroloj hesabından takip edebilirler. Her birinize mutlu, şanslı, bereketli, bol kazançlı ve huzurlu bir 2020 diliyorum. Hoşçakalın.